Bu açıklamayı bizzat WhatsApp'ın kendisi yapmış oldu. Yani Facebook'ta benim mesajlarım paylaşılacak mı diye çok soru sordunuz bana. Bu güncelleme WhatsApp'ın Facebook ile olan ilişkisini... Nasıl etkileyecek? Whatsapp'tan yolladığınız herhangi bir fotoğraf, belge... Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bildiğiniz üzere Whatsapp'ta yaşanan son gelişmeleri sizlere an be an bu kanal üzerinden aktarıp kendi yorumlarımı sizlerle buluşturuyorum. Bugün Whatsapp cephesinden resmi bir açıklama geldi. Bu güncelleme konusunda Whatsapp birinci kişi ağzından bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı bizzat WhatsApp'ın kendisi yapmış oldu. Peki bu açıklamada bize ne anlatılmak isteyin diyor. Çok kısa o açıklamayı sizlere okumak istiyorum. WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Yani bu bir nevi reklam politikasını daha iyi şekilde update etmek diyebiliriz. Yani sizlerin arama verilerinizi ellerinde tutarak sizlere daha iyi veya daha faydalı reklamları sunmak istiyorlar, hedef kitlelerine daha net şekilde ulaşmak istiyorlar. En azından benim anladığım bu şekilde. Devam edelim. Şeffaflığı daha da arttırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşım politikasını değiştirmiyor. Bakın, bu güncelleme WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşım politikasını değiştirmiyor. Yani mesajlaşmalarınız Facebook'ta yayınlanmayacak veya WhatsApp'tan yolladığınız herhangi bir fotoğraf, belge Facebook'ta yayınlanmayacak diyor kabaca. Ve eklemiş dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemeyeceğiz. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerini süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden Whatsapp aracılığıyla paylaşıyoruz dedi. Ve en çok sorulan sorulara da bu vesileyle cevap vermiş oldu. Neydi o sorular? Birinci soru en çok sorulanlar arasında bu güncelleme Whatsapp'ın Facebook ile olan ilişkisini nasıl etkileyecek? Cevabını da vermişler, bu güncelleme Whatsapp'ın Facebook ile veri paylaşım politikasını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor. Whatsapp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızda WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz demiş. Yani korkulacak bir şeyin olmadığını, korkulacak bir şey olsaydı bunu göstere göstere sizlere onaylatmazdım demeye getirmişler burada. Fakat internet üzerinden ve sanal alem üzerinden yapmış olduğunuz bütün aramalar, konuşmalar, geçmişler... Ee, internet geçmişiniz vesaire hepsi bir algoritmaya kaydediliyor arkadaşlar bunlar aslında biraz işin nasıl desem pembe tarafı toz pembe görünen tarafı içeride daha derinlerinde bu internetin daha derinlerinde bilmediğimiz o kadar çok şey var ki bunları saymakla bitiremeyiz videomuza devam edelim sorular üzerinden gideceğim yine en çok merak edilenler benim videolarımın altına da gelen en büyük sorulardan bir tanesi buydu Facebook'un bu güncelleme ile WhatsApp mesajlarına erişimi olacak mı? Yani Facebook'ta benim mesajlarım paylaşılacak mı diye çok soru sordunuz bana ve diğer videolarıma da bu tarz yorumlar geldi. Hemen açıklıyorum WhatsApp'ın resmi açıklamasından okuyorum bunu. WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar uçtan uca şifreleme ile korunur. Uçtan uca şifreleme nedir? Eğer bir mesaj uçtan uca şifrelenmiş bir şekilde korunuyorsa bu sadece mesajı yollayan ve mesajı alan kişinin okuyacağı anlamına gelir. Uçtan uca şifreleme yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu dinlendiğini garanti eden bir sistem. Üçüncü şahıslar WhatsApp ya da Facebook bile bu içeriklerinizi göremez diye de eklemiş. Bunun sebebi uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır. Ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuma yetkisine sahipsiniz diye eklemiş. Yine sorular üzerinden devam edeceğim. WhatsApp'ın resmi açıklamasından okuyorum. Bunu tekrarlamakta fayda var. WhatsApp'ın bu güncellemedeki amacı nedir? Bunu herkes her yerde soruyor ve sosyal medya uzmanları dair bunun... Ne amaçla yapıldığını henüz kestirebilmiş değil. Benim kendi görüşüm insanların arama verilerini, neleri aradığını, neleri ihtiyaçlarının olduğunu daha iyi bir şekilde anlayıp sizlere ona göre reklam çıkartmak önünüze. Zaten bunu Instagram, Facebook yıllar boyunca yapıyordu. Değişen bir şey olmayacak aslında. Ben şahsen WhatsApp'ı da silmeyeceğim arkadaşlar. Başka bir uygulamaya da geçmeyi düşünmüyorum. Çünkü her uygulamada emin olun ki bunlar oluyor perde arkasında. Neyse bu WhatsApp'ın bu güncellemesindeki amacından bahsedelim. Çoğu insan WhatsApp'ı arkadaşlarıyla ve aileleriyle sohbet etmek için kullanırken giderek daha fazla insan WhatsApp aracılığıyla işletmelere ulaşabiliyor. Hemen bunu tercüme edeyim size. Bilmiş olduğunuz üzere Instagram'da ve Facebook'ta birçok satıcı profili oluşmaya başladı. Özellikle Instagram'da ayakkabı satıcıları, giyim satıcıları, işte kozmetik satıcıları bir anda artmış bulunmakta. Ve sizler bu iletişiminizi Whatsapp vasıtasıyla görüyorsunuz. Onlar size bir numara bırakıyor ve Whatsapp'tan kurumsal bir kimlikle iletişime geçiyorsunuz Whatsapp üzerinden. WhatsApp'ta diyor ki açıklamasında ''Şeffaflığı daha da arttırmak ve işletmelerin Whatsapp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelleme kararı aldık. Bu sayede işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler.'' Ve bununla birlikte WhatsApp üzerinden işletmelerle mesajlaşmayı ya da iletişim kurmayı tercih etmeyen kişiler bu değişiklikten etkilenmeyecek. Yani eğer sen bir işletme profili değilsen veya sürekli market alışverişini WhatsApp üzerinden satıcılarla konuşarak mesajlaşarak yapmıyorsan bu konu hakkında endişelenmene telaşlanmana gerek yok. Bu konu seni etkilemeyecek diye belirtmiş. Peki... 8 Şubat'ta ne olacak? Sözleşmeyi onaylamayanların WhatsApp'ı iptal mi olacak yoksa kullanmaya devam edecekler mi? Şimdi açıklıyorum. Güncelleme WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşım politikasını değiştirmeyecek. Ve insanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemeyecek. WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerekiyor. Yani bunu kabul etmek zorunlu. WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların güncel hizmet koşullarını onaylayarak kullanımlarına devam etmeleri mümkün olacaktır diye de eklemiş. Sosyal medyada özellikle Facebook'ta insanlar kendi kafalarınca yazmış olduğu bir dilekçe yayınlamaya başladılar. İşte benim verilerim gizlidir, paylaşılmasına müsaade etmiyorum falan diye. Ama şunu anlamanız gerekiyor arkadaşlar. WhatsApp, Facebook, Instagram aynı kişinin elinde olan bir sosyal platform. Yani Mark Zuckerberg WhatsApp'ın da sahibi, Facebook'un da sahibi, Instagram'ın da sahibi. Eğer siz zaten bu uygulamaları kullanıyorsanız verilerinize erişebilir. Ama bu verilere erişmek insanlar çok yanlış anlamaya başladı. Verilerinize erişmekten kastım yani bu insanlar... Sizin tutup da mesajlaşmalarınızı, akrabalarınızı attığınız günaydın mesajlarını, hayırlı cumalar mesajlarınızı Atıyorum işte nerede buluşacağız, nerede ne yiyeceğiz falan bu tarz sohbetlerinizin peşinde değil Siz konuşmanızda bir cümle geçsin İşte benim plazmaya ihtiyacım var, benim televizyona ihtiyacım var Bu algoritmalar direkt fark ediyor bunu Hatta WhatsApp falan da gerek yok Açın telefonunuzu saatlerce karşısında hiçbir uygulamaya girmeden e, bilgisayara ihtiyacım var. İşte şu bilgisayar falan diye konuşmaya başlayın. Emin olun bir iki saat sonra Google'a girdiğinizde sizin karşınıza bilgisayar reklamı çıkacaktır. Bunu da geçtim. Instagram'da veya e, Google üzerinden bir bilgisayar arattığınız zaman Instagram'a veya Facebook'a girdiğinizde sizin aramalarınıza göre karşınıza reklam çıkar. Yani sosyal medyada karşınıza çıkan bütün reklamlar aslında sizin ihtiyaçlarınıza göre belirleniyor. Bunu da sağlamak için sizin verilerinize erişmesi gerekiyor. Verilerden kastım da sizin arattığınız kelimeler veya arkadaşlarınızla, ailenizle, WhatsApp üzerinden veya sosyal medya uygulamaları üzerinden konuşmalarınıza baz alınıyor yani adamlar sizin orada işte bin lira havale geçtim haberin olsun tarzındaki mesajlarınızın peşinde değil bu adamlar zaten milyarder adamlar bu adamların amaçları sadece sizin karşınıza daha iyi reklam çıkartmak. Daha iyi reklam çıkarttığında ne olacak? Eğer karşınıza sizin ihtiyacınız olan reklamları çıkartırsa sizler o reklama tıklayacaksınız. Ve o reklama tıkladıktan sonra bir kere karşı taraf para kazanmış olacak. Bir de üstüne üstlük o reklama tıklayıp o ürünü satın alırsanız adam vermiş olduğu reklamdan daha iyi bir sonuç elde edebilecek. Yani bütün curcuna kopan curcuna bu. Bunun için Whatsapp'ı silmeye gerek var mı? Silersin silmezsin bu senin bileceğin iş. Ama şunun garantisini veriyorum. Uygulama indirme platformu Google Play Store üzerinden indireceğin bütün sohbet, mesajlaşma uygulamaları böyle hareket ediyor. Yok Turkcell, Bipmiş, Telegram'mış hepsinin içinde bunlardan var. Siz bu uygulamaları kullanmak için zaten bunlara en başından beri izin veriyorsunuz. Bundan kaçamayacaksınız. WhatsApp'ı silmiş olabilirsin. Yerine indireceğin uygulama da aynı şeyleri yapacak. En azından şu an yapmıyorsa bile ilerleyen süreçlerde illaki yapacak. Çünkü bu şirketleri ayakta tutan şey sizin indirmeleriniz değil. Sizin reklam tıklamalarınız, size ne kadar çok reklam verdiği ile alakalı bir durum. Telegram'ı çok güvenli buluyorsunuz. Onun için bir tane video hazırlamıştım. Onu da izleyerek tam anlamıyla bilgi edinebilirsiniz. Ama Telegram'da Ruslara ait bir firma. Signal herkes çok övüyor. Signal'in yapımcısı, tasarımcısı... Whatsapp'ı yapan adamla aynı. Whatsapp'ı yapıp Mark Zuckerberg'e satıyor. E bütün bunlardan sonra aslında sosyal alemde konuşmalarınız gizli kalmaz. Fakat insanlar sanıyor ki ben sevgilime attığım fotoğraf işte Facebook'ta yayınlanacak, marka okuyacak öyle saçma capsler var ki. Ben de gülüp geçiyorum ama bunların oluru yok arkadaşlar. Whatsapp konusunda daha detaylı araştırmalar yapmamı istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun yorum kısmında belirtmeyi unutma. Bir diğer videoya dek kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal.